Şöyle ki ilk bölüm başladı işte herkes kendi vloglarıyla falan başlamış vesaire. Ondan sonra işte uçak serüveni vesaire bir anda adaya geldiler ve bir yarışma başladı. Hani orayı biraz daha bence hype'layabilirlerdi diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Ama bir anda yarışmanın içinde buldum kendimi. Sesi kısmı. Kimin sesi kısayım? Ama güzel bence yani o cezalar vesaire bayağı şey olmuş. İlgi çekici olmuş. izlenebilir kılmış. Exatlon mu diyordum? Ha işte Exatlon genel olarak hoşuma gitti yani izledim. Bayağı bir de hani tanıdığım insanlar olduğu için orada o yüzden de beni çekti. O yüzden daha ama bir buçuk bölüm izledim. Öyle bir vaktim olmadı komple izlemeye. İzleyeceğim ama.